Otur dede otur. Dedecim neyin var? Bakım arıyor dedeğim arıyor. Buyurun dedeğim buna, arıyor. Bunal dedeğim arıyor. bu dedeğim arıyor. Bunal dedeğim arıyor. Bunal buna buna buna, buna buna ben de bu. Tekne kaldım, evde gidiyorum Biri büyük, biri küçük, küçük, küçük ekmek kaldım Dost <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> saydıklarım kefenimi dikti Ölüm yakın bize acel peşimde Hani nerede lan benim kardeş dedi Neden içiyorum ben nereden bilesin Niye gördün ki sen beni anam Bana kabahat bulunsun Benim hiçbir suçum yok Kabahat ana bu eşekte Daha Çuvalı ben mi bıraktım fırının önünde? Çuvalı bırakan ağabey arkamdaki eşyolu eşek! Ne bakıyon hiç eşyolu eşek görmedin mi? <gülüyor>